Merhabalar efendim. Sağlıklı günler dilerim. Bugün ajanslara düşüren bir haber nedeniyle hızlı bir video hazırladım. Muhtemelen siz yarından itibaren bunu medyada göreceksiniz. Belki de göremeyeceksiniz. Sebebi de başrolde nesnenin olması. nesle güçlü bir kuruluş ve yöneticilerin arasındaki elektronik postalardan sızmış bir raporun haberi olacak bu. Ne yapmış nesnenin yöneticileri? Avustralya'da bağımsız bir kuruluş var. Sağlık değerlendirme kuruluşu. Bütün ürünlerini onlara göndermişler. Demişler ki bak bakalım bizim ürünlerimizin ne kadarı sağlıklı. Bu kuruluşta 5 üzerinden bir notlama yapıyor. 3,5 ve üzerinde bir not aldığınız zaman ürününüz sağlıklı olarak kabul ediliyor. Yani kendilerini bir kontrol etmek istemişler. Bunun için de bağımsız dünyanın ta ucundaki bir kuruluşu seçmişler. Peki sonuçlar ne çıkmış? Ona bir bakalım. Bakın neslenin ürettiği gıda ürünlerinde... %60'ı, içecek ürünlerinde ise %96'sı geçerli notu alamamış. Yani sağlıksız olarak nitelendirilmiş. Gerçekten çok büyük bir rakam. Başka nelere bakmışlar? Asıl facia burada. Çünkü şekerleme ve dondurma grubunda çıkan oran ise %99. Yani %99'u sağlıksız çıkmış. Ancak %1'i sağlıklı çıkmış. Bunun yanında peki aklınıza gelecek başka şeyler de var. Hemen onu söyleyeyim. Kahve ile ilgili yapılan bir çalışma yok. O ürünü almamışlar. Peki sağlıklı oranların oranı nedir? Hangi ürünlerde derseniz su ürünlerinde %82'si, süt ürünlerinde ise %60'ı sağlıklı çıkmış. Bakın bunu da bir kenara not edelim. Su ve süt nispeten bir parça daha iyi. Büyük bir firma bebek maması üretiyor, hayvan maması üretiyor, kahve ve özel sağlık ürünleri üretiyor. Bunlar bu çalışmaya dahil değil. Ben ilk defa duyduğum zaman hemen kahveyi aradım. Baktım kahvede herhangi bir şey yok. Onun için rahatladık. Biliyorsunuz Türkiye'de kahve tüketiminde Nesle'nin büyük bir payı var. Ve Nesle'nin cürosu 100 milyar dolar. Türkiye'nin gayri safi milyar hasılası 8 milyar dolar. Yani bizim 8'de birimizlik bir şirket. Ve dolayısıyla bizde bu oranlar nedir diye soracak olursanız vallahi ben açıkçası bizde bütün abur cuburların %60'ını bırakın 99'u hatta %100'ünün sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü hala inanamıyorum 2,5 TL'ye çikolatalı gofret var. Her zaman söylediğim gibi eğer acıkıyorsanız bu abur cuburları değil simiti tercih ediniz efendim. Efendim görüşmek üzere hoşçakalınız.